Selamlar arkadaşlar Finroll'da. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vampire The Musquerade Bloodlines'ın ilk oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tam 8. bölümü arkadaşlar ve Anıl kardeşimiz her zamanki gibi yanımızda. Selamlar. Selamlar arkadaşlar. <gülüyor> GPS olarak tekrardan <gülüyor> göreve geri döndük uzun bir aradan sonra. Aynen bundan sonrasında sizleri bu derece bekletmeyeceğiz arkadaşlar kusurumuza bakmayın ee, benim bir bilgisayar toplama sürecim işte arkadaşlar kameralı yayın açın demişlerdi hani kamerayla oynasana falan kamera toplamadır şudur budur derken her şey çok fazla zaman aldı. Önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur zaten ama şöyle bir görev kısmını göstereyim size kısaca tekrardan ee, en son Zene ah, tablanın deli kişiliğinden kurtulmuştuk. Aga ya. Neyse, hala daha dışınıncuyuz yüzyı. Ve bir yerleri patlatmaya gidiyorduk. Yani yanlış hatırlamıyorsam şu abiyle konuşacak. Genet'in deliliğinden mi kurtulmuştuk? Deliliğinden kurtulduk diye hatırlıyorum ya. Genet kişiliğini, Trash'in kişiliğini öldürerek anladın. Genet, tank ile davasının biteceğine dair söz verdi. Ready to go? Hazır mısın? Tabii ki de hazırım. Ve olayın içine ak... Buralardan bir yere çıkamıyoruz herhalde. Çıkamıyorum işte. Alabileceğimiz bir şey yok sanırım. Lan! Bir dakika ben şeyi de şöyle şeye getireyim, kontrole getireyim. Komuta. Abi, işini görürken de bir insanı <gülüyor> öldürmek elle kadar bir kötü hissettirse de yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. <gülüyor> Kesinlikle sağlık olsun. lan? Hmm. Katarlatma olarak şey de bu Gelip bastığımız yer bir sabat mekanı Yani daha şu Oyun başında <gülüyor> Şehri pat, pat, pat, pat, Etrafta dolaşan bir Gruptan bahsedeyim i̇şte oranın Mekanına geldik Onlar mı vampir? Yani şey e, Buradaki öldürdüğüm Biraz Önceki öldürdüğüm I hayır, hayır, bunlar insan. Ha, iyi. Sabatın içerisinde insanlar da var. Lambilerin varlığından haberdar ol. Aa. Yani genel olarak elbisenin varlığı zaten maskeyde aykırı. Ya evet, ne saçma işmiş o öyle. Abi seni öyle bir yiyeceğim ki hiçbir şeyden haberin olmayacak. Afiyet olsun. Aa, aa, sonunda yeni bir. Ah başka mı girdi? <gülüyor> tamam bırak tek bırak tek kızır. <gülüyor> karakter baya. Ulan gücümden gidiyor beni. Tamam ben normal öldür var. Hey, <gülüyor> ha? ha? Ölü ya. O şey biraz havada kaldı herhalde abiler. Ondan dolayı bir öldüremedik. Ay birileri daha mı geldi? Ben yolum. Aha kutu. Ooo. Oye. Yaşı 56. oyunda kurt adamlar falan da vardı değil mi? Dünyada daha doğrusu. Oyunda var mı bilmiyorum da. Ee, dünyada yani genel olarak vampir, maske, vb. her şey var. Oyunda Hop. ne kadarını görürsün bilemeyeceğim. Öyle uh. FPS oyun Öyle yapacağım, ee, silahımızı değiştirelim hemen şuradan. Oh! Neden nişangah gözüküyor oh. lan? Ha. Lan büyü atamıyorum bu moddayken. Atabilmen gerekiyor Az önce mesafesi fazla olduğu için Anası şu <gülüyor> FPS modundadır Ya FPS oraya geçiyor kendi kendine Bunu katarken geçer VURMA VURMA VURMA VURMA VURMA Ölecen onu ısır FPS'e geçebilir ısır Ne da adamın üstünde tutup ısır Abi, abi <gülüyor> bu ne? <gülüyor> Kanta Vay nasıl ya? ya. Kankürü de bas Şirinle de öyle olması lazım Kan kalkanı, kan çalma, kankörü. Bastım. Bir daha bas. o tamam yükseliyor harika. Ya harika. ah Birader. Ben zararsızım. Şunu alabiliyor muyum? Ha gerek yok. Selam kardeşim. Ya canımı ne doldurmadı adam. adam. Adam canımı doldurmaya yetmedi. <gülüyor> Adamla ilgili bir şey diyecektim de. Neyse. Ayda. <gülüyor> Aa. Bunlar neden cihabı doldurabiliyor? <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl verdi? Baksa az bir şey var şeyde. Nokta kadar kalmış yani. Şuna bak. Orada biri var. Lan! Dans et. Ve... Gücümün bir parçasına karış. Haha. <gülüyor> Şurada yürüyen birileri daha var. Abi şu ufacık parça şurda şu ufacık parça dolmadı, dolmadı, dolmak bilmedi. Kain kürü bas. Basacağım lan artık. Fulmüş lan galiba <gülüyor> <gülüyor> Öyle full mi olur? Şuralara Benim tırmanabiliyor muyuz acaba? etmek için yapmışlar. Hayır. Dedim anlık merdiven gibi mi onlar acaba? Merdiven gibi ama merdiven değildi Tamam buradan merdiven şey burada. zaten. Merdiven burada. Nerede lan? Bir yerde merdiven var. Heee. Bak merdiven. şeyim var bilmiyorum dedi. Hmm. Bir takım şeyler peşindeler. Beyler burası çok bam bam güm güm bölümü gibi duruyor ya. Arkadaşlarım Acaba olabildiğince sessiz, evet. hareket sessiz hareket edebilir miyiz? Lan! Ömer'im olabildiğince sessizlik bu kadar olabilir. Bir <gülüyor> dakika. <gülüyor> Ayağı yumuşa tutuyor bak. Öldüm öldüm. Aaa bir dakika çok hali geldi. Ayağa kalkar kalkmaz göreceklerini düşünmemiştim. Şu anda çok üzdü beni. Save'i ne kadar geri atacağım acaba? Acaba nereye kadar attı? Kaydı yükle. Gerçekten mi ya? Of. Kırk ya. Tamamdır buraları hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar merak etmeyin siz kaldığımız yerden devam edeceksiniz. Hımmmm Şu bir şey mudur diye düşündüm de yaramıyormuş. Atiket miyelim? Anıl. Haydi. Merak ettim. <gülüyor> ya almak yok. Hello, I hate you. I Neyse. İçeriyi biraz boşlatmış oldum ya o bakımdanmış. O içeriye farklı bir yerden gelebiliyorlar mı? Görmedin, görmedin. Bu arada ee, oyunu kaydet. Sanırım burayı birkaç defa tekrarlayacağız. Burayı temiz bir şekilde geçmem lazım arkadaşlar. Bu şeylerin üstünden ilerlemeye ne dersiniz demirler? Demirler tıkanıyordu. Ah şuradan bir yol var aslında. Tanıyorum iş. Güzel, güzel, güzel. Az aşağısı tehlikeli ha. Ve içimdeki sinirli vampir diyor ki Vur vur öldür acı. Vur vur öldür. Olmaz. Ben içimdeki sinirli tarafı dinleyen biri değilim. Şu zincirlerden aşağı inebiliyoruz değil mi böyle sakince? Anıl. Hayır. Görüntü olarak mı var? Aşağı inemiyor evet. muyuz? Ya köprüyü tutan iki tane zincir işte öyledir. Aşağıdan değil biliyoruz. Bir... Merak etme ses yaptım. Harbi mi? Gel evet. şurada bir merdiven var ama o merdivene ulaşamıyoruz galiba ya ulaşabiliyoruz sanırım. Hangi merdiven? Şu merdiven. Ya ulaşamıyoruz. <gülüyor> ben burada bir sevda alacağım. Şansımı denemeden önce arkadaşlar Oh Güzel ha? Muhteşem İnsan Bire geliyor Birebir yüzdeyiz oldu ama Olmadı olmadı <gülüyor> olmadı, olmadı olmadı olmadı Lan bayağı görmezden geldi. Şey şey yapıyor değil mi? Görüyor. Aa, yok yok bir şey görmedim ben. görmedim. Şunu... <gülüyor> yok lan. Anam şey şuna ateş etsem herkes karanlıkta kalır abi. Bana bunu söyle. Yanına gidip bakmaya ne dersin? Belki E'ye basabilirsin. Ya onu düşünüyorum da %100 olması beni korkutuyor diyecektim. Ha. Ama dur bunu bir anda indirmem şüpheleri üzerime Bak bak indir şarjları indir bak. Ah oh, oh. Lan. İnsene. Bilmiyorum. Tam oh, geçiyor. Aa adama bak. Hey stop adam Sarımda bak Ölümle bak, bak. Oh. Adam adam öldü Ölmedim Ölmedim Sol bir birkaç yudum içmeyi başardım Kan çalmam sağ olsun. Neredesiniz? Neredesiniz? <Gülüyor> Abi inanamıyorum ya. Ya bu tutma oyunluğu çok sıkıntılı çalışıyor be adamın sağ omzunun üstünde kafasının sağında falan duruyor. O yüzden ısrarcı. O ya i, o kadar fark i, edin i, abi i, yanına yanına yani gidip basma. Ya adamın suratını tutup bastığı zaman her türlü ısırıyor. Aa desene abi o zaman ki adamın kafasına tutayım ben. Ne bileyim ya üzerine gidip, gidip bayağı Kafasına falan yeter yani. <gülüyor> üzerine gidip bayağı basmamaya dedim falan herhalde. diye düşünüyordum. Şu anda sinirlerim bozuldu. Ama... Bırak fark etsinler hepsini vurursun lan. ne olacak? Ha? Bak hadi. Ya ama... <gülüyor> Buradaki kan bana neden gelmiyor? Kan çalma olayı. Bak bak bak seni seni. Uturum. Uturum. Ya ben burayı gizli yapmak istiyorum ve gizli yapmaya çalıştıkça oyun hayır diyor. Neden acaba böyle bir bug oldu? Hayır olmadı. Bir, bir. Oğlum daha demin bir öncekinde giderken kimse görmemişti. Baksana ya, adamın biri oradan ucuzlar dedi. Sağa mi? yapışıyorsun. Ben dümdüz gideceğim yani. Demirleri sağına adamlar görüyor. Demirlerin ortasından yerler. Görmüyor. Yapabilirsin. O kadar zor olmamalı. Başarabilirsin. Öntü yok. Şimdi kimse yok orada. Ortadan gittiğin zaman oluyormuş değil mi? Bir düşsün şu acı biraz. Düşmüyor. O varın %100 olması bir şey ifade etmiyor. O yükselen şu anda şey var ya. He. Ee. O %100 fullenirse ünleme dönüşe o zaman fark edilmiş oluyorsun. Şimdi şu şeye bas, şaltere bas. Bir işe yaramadı. Birileri birilerine vurdu bu arada. Hayır, sağına bak, şeyi düşürdüm. Ha, bu mu düştü? Bir daha bas. Tamam, o kadar, kadardır. Bir daha basılmıyor. Neyse ben şş... Oradan girmiş o mantık bir adam kapıya silah doğurdu yanıta. Ne? Onu da o zaman dans. Yam yam yam yam yam yam. Durun rahatsız etmeyin, rahatsız etmeyin. Adam zaten kan taşıyor. On be. Gel gel buraya kadar gel. Ya gir gir. Adam kan harcıyor bir yerine genisliğine ihtiyaç. Tabii ki de abi. arkamda Şu şeyde dolaplardan bir şeyler alabiliyor oh muyuz yeah. diye bir kontrol yeah. etmek istedim. Açıldı. Ne açıldı? Dolaplık. Para başlama sesi geldi. Annem ben Aha. Adam Babam kapının önünde duruyor şu an. What was that? <Gülüyor> ya, senin ben. Kapının dibine gidip F'ye basarım. Hey, hey, Bak biraz yakınında durmayın dedim. Evet. Bak. Ba <gülüyor> kapı. <gülüyor> Arkadaki de. Bir shop bu tehlikeli. Bak abi, söyledin. Dedin ki boynuna tutman lazım. Sen bana ilkinde bazen bağlı falan çalışıyor demiştin. Bana o yüzden random adamın üzerine gidip basıyordum. İmleçe dikkat etmiyordum. Ki... Tamam. Bir sal tekrardan şey. Hey, where you going, man? Orda değilim. Değil evet. Biraz canımı da götürmesine izin verdim arkadaşlar. Bunu tamamıyla bilinçli olarak yaptım. Öfs. Evet. İnanılık su, su içemiyoruz değil mi? Susadıysam ne olacak? <gülüyor> Güzel bir şeyler aldık oradan. Almadım. Salalı orada bak. Yanaş. Hmm, patlayıcı koyuyor. okey. Oradan bir şey çıkınca, aldım sandım. Üstünde gerçi vardı galiba. Kaç. Kaç! <gülüyor> <gülüyor> Lan bu böyle mi... Böyle mi söylenir? Sahi, soldan devam et. Hey, Yeterdi. Yalnız. Pardon, devam et. Düz düz düz. <gülüyor> Kaç bu. Arkandan geleni öldürmem lazım. Kaç bu. Neden? Kaç. Okey. <gülüyor> <gülüyor> o da olur. <gülüyor> Sanırım. Tamam. Tamam. Sağdan. <gülüyor> oh. Ah yem. Antipro. Ders de vuruyor. Lan açmıyor. De doldururken. Where you going man? Chicken. Arkandan. <gülüyor> Eve vam onu öldür diye. Ya kapının önünde, kapının. Önünde beni neden sıkıştırıyorsun birader? Evet, kur, kur, kur, kur, kur, kur, Kaç. Lan. <gülüyor> evet. Abi koş. Bir nüfus koş. koş. Bunu öldür. Vur abi normal vur. Koş Koş koş koş koş koş Daha koş da. koş Kan kusma kan kalkanı çalma etti. Kan çalma devam etsin Komutan karşına insan çıkacak onu yersin Değme Koş Oh, vampire yani. vampire. O Vampir yani Vampir o Vampir Dur abi Kan çalma atlama Hele kutsura da gidiyor Vampire kan kutsura <gülüyor> Sınırlarımı zorlamasınlar Ay onu yeşeydinki Sanımı tamam, çaldın adamı değiyor musun gerçi? <gülüyor> evet. Sağdan. <gülüyor> koş, koş, koş. Tamam sağa. Sol. Tamamdır. Sağdan. Oğlum seni seviyorum. You fucked up. Saygılar abi. Sen bir kurt mısın? Dur bir dakika. <gülüyor> hayır, hayır. hayır ben <gülüyor> değilim. <gülüyor> well, it's a good thing you ran out of there. You might have been caught in the explosion with the real saboteur. I wonder if they knew that place belonged to the Sabbat. I'd hate to be in their skin right now. Beni öldüreceksin değil mi? sen I see my reputation for once <gülüyor> does not <gülüyor> precede me. My name is Beckett. I haven't been following you per se. We've just coincidentally been at the same place at the same time for different reasons. So sorry. Lafım olur I... güzel kardeşim. <gülüyor> Tell me, have you by chance seen or felt anything strange since your embrace? Yerel bir otelde hayalet gördüm. Sahilde soydaşa pek benzer. birkaç soydaş. <gülüyor> O şeylerden bahsediyor arkadaşlar. Böyle vampir gibi olmaya çalışıp olamayan young bloodlardan bahsediyor. İşte bir tanesini Amerikanın başkanını öldürtmeye <gülüyor> gönderdiğimiz adam. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Santa kişilik bölünmesi var. Olağan <gülüyor> Hayalet gördüm diyeyim ya. Yok oradan belki bizim şeye çıkabilir. Neyse hayalet gördüm diyeyim. A ghost. Hm. Quite ordinary. <gülüyor> I generally no <gülüyor> ıı, adala karşılaştım Fin blood they're a fascination of mine. They are considered a weaker, more human-like kindred hence the name thinin blood. but they are sired same as any of us. I've heard a large concentration of them. Sin blood mu diyor barda? One of in in Los <gülüyor> Santa Monica'da bir var. Bunun dışında olan bir şey görmedim. Söylemem. Abonun küçük var bence. Bence Asla söylemem. O, o kadar. <gülüyor> Most of my contacts here report sensing something unusual in the night air, like a sense of dread or pressure. But I'm not a native to these parts, so I can't tell if it's irregular. And since you're still fresh, perhaps you're not attuned to it. Uh-uh, uh, -uh. uh didim, didim. Pleasure meeting your acquaintance, but there are rumblings for me to discredit. We shall, I'm certain, meet again. Or never again. Good night, young one. And be careful. <laughs> you're very likely being hunted by the Sabat. İyi ders, Beckett. Ben... Adamak komuta etti mı? Ah <gülüyor> <gülüyor> evet, daha oyun kontrolü bize vermedi. Evet bölümü geçmişiz. Güzel, güzel, güzel. <gülüyor> Abi şahmettim. Ben... Nice work, fledgling. I felt that Peki. explosion a mile away. It's all over the news too. Man. There's gonna be some pissed-off Sabbat just howling for blood tonight. <laughs> <laughs> Beckett? Well, I know of him. Why? <laughs> no kidding. Huh. Must be something major happening if he's in town. Beckett is a historian of sorts. He's unearthed more vampire lore than anyone. Well, that's all Beckett does seek the truth behind our condition. ay ablayla ilgili olan şeyleri öğrenmesin onu ben istiyorum ben sana ciddi sorularım var varacı bu var <gülüyor> yeni. kelenox'la tanıştım bu emanandan arada bir şey mi vardı seri katil hakkında bir şeyler duydum birkaç sorum var Tamamdır. Kölen oksa tanıştığımdan bahsedelim adam. Yazık bize salak salak efendisinin bilgilerini vermişti. Belki başı falan dayanar. I know you did. Sharp kid. Contract like a bloodhound. I watched him work for a while before I approached him. I had no idea how eager he would be to help. Yaptığımı biliyor muydun? I knew you would. I had him watching you know who for me. Lan, was inevitable you'd pass through a the çok kızdım çok kızdım beni beklemiyormuş gibi gör beklememiş gibi görünmüyordu come on flaçling don't ever think you're ahead of the ball in this game <gülüyor> no matter what action you take Some kindred you never even met already foresaw it and found a way to profit from it. Tamam barışı da birkaç sorum daha var. Like <gülüyor> Birisi hakkında bir şeyler bilmek istiyorum. Sure. Bizi o şey ilk vampir olduğumuzda hayatımızda. Evet baştan abi. Hıh <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamamdır. Eee Nine's Rodru... bilmem ne, ne abi 2'deki? Eee ilk başta ayağa kalkıp diyor ya bu saçmalık diye bağırıyor adamın. Diye. Aa. Oh god. From what I hear he's a likable sort and that's a problem. Nine's Rodriguez is the kind of guy you want on your side and more kindred go anarch every day cuz I am. Anarcho so just just Sure. What am I gonna say? He's the boss now. Tamam. Evet, peki, efendim, bir kafasız bırakan adam. He's Lacroix's iron fist. No one knows the sheriff really, except Lacroix. No one even knows the guy's name. There's lots of rumors about him though. I heard Lacroix picked him up in Africa over a hundred years ago. Obviously they work well together. Sure burası zaten. You better get back downtown. Prince LeCroy is want to hear all about this victory. Dur ya, barışla What ilgili need? konuşacaktık. Ee, birkaç sorun var. Pesi. That was just silly vampire politicking fledgling. No more. You get used to that kind of thing. Hmm. Abi acaba söylesem mi ya? Abiye niye söyleyeceğim? Cennet ve Trash'in aynı kişi olduğunu ama kesin biliyordur bu. Belki bilmiyor da olabilir. Kadın çok profesyonel saklıyordu. Belki kesin bilmiyor. Bence Trash gerçek ee, bana oldukça acımasız yani. <gülme> And no kidding. Now that the Gaarilla moved into LA Therese wants the title of Prince of Santa Monica. I guess she saw me as a threat. Funny thing is I could care less she istemiyor musun? I wouldn't want to be the Prince of Terra Haute. I leave that headache to the venttro. Besides there's only like four vampires in all of Santa Monica <laughs> Some kingdom. Some <laughs> kingdom like what? Klanlar hakkında bazı sorularım var. Clans hmm. are just bloodlines, you know, a common root shared and passed on from sire to child. Bunu Burjat'tan basak, Gangrel'den baser, ma kevut. Burja e, bastıklarımız da değil mi? Gangrel miydi yoksa onlar? Bas. Bizim bir klan değil, bastıklarımız sabah adında bir örgüt. Ha, direkt bir örgüt onlar. Okay. Evet. Malkavian, Gangra. Malkavian'dan bahset. Biraz bilmek istiyorum. <gülüyor> Malkavians are uh, interesting. There's something to them. Learning to sort the wisdom from the bullshit can be some work and uh, not all of them are worth listening to, but uh, they're all good fun if you ask me. <gülüyor> Zaman ayırdığın için sana önce mezhepler akılsız. Yeah. Bana anar anarklardan bahsedebilir misin? Ne hakkında var? Ne ask me, this event makes no sense. They couldn't care less about the masquerade, and they seem to care even less about themselves. It's like, hey, let's all spread hell on earth so we can feel big and bad. Oops, I'm dead. how did that happen? <gülüyor> çok, çok, çok iyiydi, çok iyiydi. Sana bir klan hakkında... Ya şey nasıl bağlayabilirim? Ee, barış teklifine. Bir ara çıktı ne ama. Seri ya katil o, katil. Ba o barış değil, orada peace mantığında bir şey söylüyor yani. Görüşürüz, peace. Tamam. Haa, seri katil hakkında bir şeyler... Kendrid'in <gülüyor> <diyor. gülüyor> Once the sheriff tracks this guy down, they're going to make one hell of an example of him. Kediff are just riff-raff vampires who don't know anything about vampire society. Don't know their clan. Mutt-vampires. What I suspect you were perilously close to becoming if LaCroix hadn't intervened. Dirt. Bay. Amma çok kanarcı attılar bana ya. Evet arkadaşlar sizlerle beraber bir bölümü daha geride bıraktık. Umarım hoşunuza gider biraz sakar oynadım. Kötü oynadım. <gülüyor> Kusuruma bakmayın o yüzden. <gülüyor> uzun zamanın arkasından alışma süreci değil. Aynen, değil ama uzun... siz öyle deyin yani. Ya bence öyle evet. Alışma süreci <gülüyor> oldu biraz. Ee, bundan sonra daha bam bam güm güm bölümler gelecek arkadaşlar. Takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.